Oh. Hepsine batırdı gitti ama batı medeniyeti yok, biz o kadar klasik değil, tamamen modernist olup suyun altına dalacağız dedi. Bir kısımlarsa, ya bunun bir ortası olsun artık, klasikle moderni bir araya getirelim derken tuhaf ve enteresan şeylere imza atıverdi. Ortada romantizm denilince hep bir kırmızı ışık, hep bir kalp gündeme geldi. Bu kadar çok kalp mi arıyorsunuz? Ortada dehşet bir savaş varken, ortada bitmek tükenmez bir kavga varken romantizm ne alaka mı diyorsunuz? Hakikat batı dünyası tam da böyle bir evre geçirdi aslında. Biz bu evreleri geçip sadece evlilikte düğümledik meseleyi. Halbuki batı medeniyeti klasikle modern arasında yok mu bize bir çare diyerek yola çıktı Bakalım neler yaptı. Hakikat keşke başta olduğu gibi devam etseydi hayatımız. Romantizm denilince akla hep aynı mesele gelir çünkü evlilik ve evlenme ile ilgili olan mevzuat. İnsanların birbirlerine duyduğu ilgi ve alakanın beyan edilmesi. Bu güncel hayatımızda böyle ama Avrupa medeniyetinde böyle değil. İşin hakikatine gelince ''Biz çok eskide kaldık, artık öyle olmamalı, şu görücü usulünü bir kenara bırakalım.'' diyenlerin ardından ''Yok, bayağı bir modernist çalışmamız lazım, suyun altında neden olmasın bu evlilik.'' diyenlere geçen süreci ardından ''Ya bu ikisi de olmadı, bunun bir orta yolunu bulalım.'' derken ''Çeşit çeşit tuhaflıklara imza atma sürecine romantizm.'' diyeceğiz işin sonunda. Diyeceğiz de bunu söyleyebilmek için iki kitaptan faydalanacağız bu hafta. Hakan Aksakal'ın politik romantizm ve modernite eleştirileriyle Michael Ferber'in kısa bir giriş adıyla romantizm üzerine yazdığı iki kitapla romantizmi anlamaya çalışacağız. Gerçekten Avrupa ne aradı? Bu arada biz ne yaptık? Hadi bir ona bakalım. Tevhid Ocağı'nda satır arasında... Batı Medeniyetinin Tuhaflıklarına Hoşgeldiniz Tuhaflık dedim çünkü tuhaflık yaparak başlayacağım bu hafta kitaplarımıza Sondan başlayacağım Zira romantikler dahi romantizmi ifade etmekte zorlanmakta kalmamışlar Acayip kavgalara düşüvermişler O yüzden kitapların son cümleleri sizin bu videoyu anlamanız adına biraz daha kolay olacak Romantikler diyor Hakan Aksakal romantizm üzerine yaptığı gerçekten kıymetli çalışmasında çünkü bir tespit kitabı bu. Romantikler ilgi gördükçe akılcılaşmaya başladı ve modern dünyanın imkanlarından yararlanarak antikapitalist düşüncelerinin Yahudi düşmanlığı noktasına odaklandılar. Sonuç her bir kişinin diğer hiçbir kimsede olmayan özelliklere sahip olduğunu savunan ve her bir insanın kendi başına bir tabiat harikası olduğuna inanan romantiklerle tamamen ters düşen bir düşmanlık ve soykırım oldu. Bu romantizmin Walter Scott'un sözünü ettiği şövalye ruhlulukla artık ilgisi olmayan bir şeye dönüşmesi demekti. İşte bu yüzden aslında romantizm İnsanların birbirine duyduğu ilgi ve alakayla hiçbir ilişkisi yoktu ama ne yazık ki bu ilgi ve alaka Batı medeniyeti tarafından tabiri caizse bize bu şekliyle öğretildi. Hikayenin başı sonundan belli oluyorsa hakikat bu hikaye ancak bir trajediyi doğurur. Trajedi ise aslına bakarsanız yoklukla beraber yokluktan zevk alma sanatıdır. Sayfayı bir çevirirsek bu cümleler bize, bu sözlerimize doğrulan nitelikte olduğunu görürüz. Akılcılar dünyayı değiştirmekle uğraşa dururken romantikler onun içinde kaybolup gitmeyi arzuladılar. Romantikler modern zapt edilmesi gereken bir kadın olarak gördüğü tabiat anaya sığındılar. Ki bir parantez işte bu yüzden romantizm denince kadına çok vurgu yapıldı anlıyoruz. Bu sonraları Gandhi'de görülebilecek bir pasifist direnişti. Bu sağ yanağına atılan tokadın ardından sol yanağı dönen düşüncenin ve erken romantizmin tavrıydı demelerindeki sebep elbette ki batı felsefesinde her zaman becerilemeyen bir şeyin dönemlere bölümlendirme hastalığı söz konusu. Daha sonra bu bölümlendirmeye devam ediyor Hakan Bey ve şöyle diyor. Yeni romantizm döneminde bunu yapmayı seçtiklerinde... Modernistlerin kendilerinden olmayan herkese ve her şeye, kölelere, Türklere, Hindistan'a, nehirlere, ruhbanlara, okyanuslara, denizlerin birbirine kavuşmasına engel olan kara parçalarına, monarşilere, ormanlara ya da fillere ve balinalara, karşı takındığı tavıra, rasyonel acımasızlığa, kısasa kısas düsturuyla, sert hatta radikal cevaplar verdiler. Bugün romantik motifleriyle öne çıkmış ideolojilerin neredeyse hiçbir itiraz kabul etmez şekilde lanetlenmesi, geçtiğimiz yüzyılda birilerinin aydınlanmacıların canını ilk ve son defa yakmasından kaynaklanmaktadır, diyor. Evet, romantizm ne kadar ilginçtir ve kitaplarımız arasında göreceğiz ki Hitler'in de dahil olduğu Almanya'nın Avrupa'yı kasıp kavurması için bir neden haline dönüşüyor insan kıyımının vazgeçilmez bir parçası haline veriyor. Romantizm anlat anlat bitirilemedikleri sevda aslında büyük bir kıymın kimlik bunalımlı bir haline dönüşüyor. Romantizmle alakalı olarak sözcük incelemesinde şöyle diyor kitabımız Romantizm sözcüğünün kendisiyle ilgilenirler. Bu sözcük Roma ve Romalı, romans ve romanesk sözcükleriyle benzerlik göstermektedir. Belki de romanesk sözcüğüyle aynı anlama gelmektedir diyerek henüz romantik sözcüğünün gerçek etimolojisine indirgenememiş, anlamlandırılamamış bir süreç yaşadığını da söyler bize. Hatta bununla ilgili olarak romantizmin 1883'ten 1834'e kadar söylemini geliştirmiş olanlardan bir alimin cevabı şöyledir. Tabii ki bu bir felsefe alimi olarak anılmış. Romantizm gözü yaşlı bir yıldız, iç çeken rüzgar, serin bir gece, uçmakta olan bir kuş, hoş kokulu bir çiçek, ferahlık veren bir nehir, en yüce esreme vesaire vesaire. Hakikatse şöyle devam eder arka sayfada. Böylesi bir saçmalık Onları daha da şaşırtır ve biraz daha araştırma yaptıktan sonra şu sonuca vararlar. Romantizm sıfatların istismarıdır. Sözcüğün etimolojisindeki bu ilginç dönüşüm orta çağda gerçekleşmişti diyor yazarımız. Romalı tavra anlamına gelen romanice zaafı türedi. Halbuki bu tavra yazıda ulaşamıyoruz. Bazen novel olarak romanla bağlantılı bir anlamla sınırlandırılırken ve novelish ya da novelik tipik olarak modern bir tür olan roman anlamına gelirken romantik antiye karşı olan modern ya da hristiyanla özleşmiş olan anlamında söylenmiş. Hakikat şuraya çıkıyoruz efendim. Bu cümlelerin arasında kendi iç çekişlerini modernizme karşı duruşunda bu kelime aslında etimolojik bir köken olarak aslı Roma'ya dönüştür. Yani gerçek bir Romalı gibi olabilir miyiz acaba anlayışıdır. Çünkü Roma'da hem klasiğin hem de modernizmin bir arada yaşandığı müreffeh bir dönem olduğuna inanmış olanlar en çok da Germenya'dır. Almanlar Romalıların baskıcı rejimini kendileri için ön planda tutup, hem edebiyatta hem sanatta ne kadar tatlı insanlar olduklarını da anlatmaya gayret etmişlerdir. Konumuz Almanlığa yaşayan insanlar değil elbette, devletler ve bu devletleri yönetmeye gayret eden dönemin felsefecileridir. Eski putperestliğe dönüş olursa paganizmden bahsetmek olmaz mı? Şöyle devam eder kitabımızın ikincisi. Çünkü Michael Ferber'e döndük geri döneceğiz Hakan Bey'in kitabına. İnsanlar eski putperestliğine geri çekildikten sonra kendisinin ve Kola Rydgen'in kefaletlerinin eserinden ortak emekçiler olacakları günü hayal ederek bu ruhani otobiyografiyi sonlandırır. Doğan'ın peygamberleri onlarla konuşacağız biz. Sonsuz bir vahiy takdis edilmiş. Hem akıl hem de hakikat tarafından sevmiş olduğumuz şeyleri ötekiler de sevecek. Belki biz de öğreteceğiz nasıl olacağını diyor. Bu Roma'nın çöküşüne açık bir hayret dönüşü olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü Roma'da aynı paganist yoldan geçerek ulaşmamış mıydı bugünlere? Romantizminde din, felsefe ve bilim ilişkisi var elbette ki 1924 yılında Speculations kitabında şöyle ifade yer alıyor. Bir tanrıya inanmıyor bu yüzden insanın bir tanrı olduğuna inanmaya başlıyorsun. Bu romantizmin aslında geldiği doruk nokta yani insanın tanrısallaşma sürecinde tatlı ve naif bir geçiş. Materyalizmde yapılmış olan berbat modernite sonucunu klasik ezilmişlikten sıyırarak 60 kuşağına doğru bir ön adım, ön süreç ve devam ediyor cümlelerimiz. Cennete inanmıyor. Dolayısıyla yeryüzünde bir cennete inanmaya başlıyorsun. İşte romantizmde tam olarak burası. Yeryüzünün cennetleştirilme süreci. Batı dünyası elbette ki ahiretteki o hakikati kaybedince dünyanın cennetliğini aramaya başlıyor. Dolayısıyla ayet-i kerimelerin ne kadar yerli yerince olduğuna bir kez daha şahit oluveriyoruz. Bir başka deyişle romantizme erişiyorsun diyerek işte sözümüz tamamlanmış oluyor yazar tarafından. Kendi dünyalığında haklı ve uygun olan kavramları istila ediyor ve böylelikle insan deneyiminin berrak ana hatlarını alt üst ediyor ve bulanaklaştırıyor. Akşam yemeğinde sofraya bir kase şeker pekmezi dökmeden Farksız bir şey bu. İyi ama bu öyle bir pekmez ki içi kan ve nefret kokuyor. Hakikat bir arka sayfada önümüze çıkıyor. Emerson Divinity School Address 1838 başlıkta konuşmasında İsa'yı eşsiz kılmış olan şey yalnızca Tanrı olması değil, Tanrı'nın bizzat kendisini insanda tecessüm ederken gören tek kişi olmasındandır demiştir diyerek Hakikat bize beyan ediyor. Bir diğer taraftan elbette Alman spiritüalizminin içerisindeki ilerleyen bölümünde, bölümlerde inşallah onu da inceliyor olacağız. Romantizmin ne kadar etkin olduğunu görebileceğiz. Ki sayfa 95'e geldiğinde şunla karşılaşıyoruz. Doğan'ın Tanrı'nın eseri olduğu yönündeki Hristiyan inancını bazı açılardan muhafaza etmiş olan kimi romantikler Doğanın aynı zamanda Tanrı'nın kelamı da olduğu yönündeki bilinirliğini yitirmiş olan eski bir inancı eklemişlerdi. Frost at Midnight'ta 1798 yılında Kolarıç yavrusuna şöyle seslenir. Böylece görüp duyacaksın sevimli şekillerini ve anlaşılır seslerini. O sonsuz dilin senin Tanrı'nın. Ağzından dökülen dil hani ki odur sonsuzluktan kendisini her şeyde açığa çıkaran ve her şeyi de kendisinde diyen asıl panteist düşüncenin Hristiyanlıktan duyduğunu, doğduğunu gösterir bize. İslam düşüncesine biraz da iftira atıldığını anlarız böylece. Vaken Roder 1796'da doğa tanrısallığın ağzından dökülen kehanet dolu sözlerin fragmanı gibidir derken aslında Avrupa medeniyetinin bitiş filminin Fragmanından bahsediyor olsa gerek. Doğal olarak ve her fikir akımında olduğu gibi madde ile insan arasındaki ilişkiye bakalım şimdi. Şöyle diyor yazarımız. Özne ile nesne, his ile bilgi, olguyla değer, hakikat ile güzellik arasındaki birlikteliği sağlamak adına sürekli didinen romantikler bu üç alanı tek bir alan olarak görmüşlerdir. Peki bu neye sebep oluyor? En basitinden şöyle ifade edebilirim. Birliği karmaşaya tercih etmek anlamına geliyor. Karmaşayı çözemedikleri gibi birliği de reddetmeye işte bu yüzden mecbur kalıyorlar. Birlik insandaki en güzel hal olduğu için insan, insan ve dahi hayvan bile olamayacak hale bürünmüş oluyor. Dolayısıyla romantizm insanı insanlıktan uzaklaştırırken onu bir başka şekilde cisimleştirmeyi de beceremediğinden insan içindeki duygusal boşluklar başka bir şekilde doyurulma gereğini doğuruyor. O gereği şöyle yazıyor yazarımız bizim adımıza. O günün en büyük bilim insanları yer çekiminin, ışığın, ısının, elektriğin ve manyetizmanın akışkan olduğunu ve birbirleri arasında henüz bilinmeyen bir bağ olduğunu düşünmüştü. Volta ve Galvani, elektrik ve manyetizmanın yaşamsal ya da yaşam veren güçler olduğunu, hipnotizmanın bedendeki ve ruhtaki hayvan manyetizmasının çalışması olarak açıklandığını iddia ediyordu. İşte tam da böyleydi bu olay. İslam düşüncesinden çok önce yaşanan bu iç çekişme her şeyi reddenen sofistik nefsi doğurdu. İslam zaten bunu söylemiyor muydu? Aynen öyle. Biz bu söylemin Avrupa dünyasında hiçbir bitmediğini gördük. Newton'da bu örneklerden biri ki yazarımız onu da örnek olarak almak zorunda kalmış doğal olarak. Newton dahil. Büyük bilimciler de büyük sanatçı ve şairler kadar ileriyi gören dahilerdi ve bağımsız düşüncenin kahramanlarıydılar. Bilim frenolojiden ve hayvan manyetizmasından bu yana çok yol katetti. Ancak ekoloji ve yaşayan dünya konusundaki fikirleriyle geriye doğru yani yeni bir romantizme doğru gidiyordur belki de. Çünkü doğruyu bulamayan hep gittiği yere yeni diyecek ki, mutluluğu sağlamış olsun. Sonuçta dünyada en kolay satılır şey mutluluk değil mi? Bu nedensel arayış elbette hiç bitmeyecek. Ve bizler bunları yayınlayacağımız Batı Felsefesi adlı kitabımızda çok daha derinlemesine ifade etmeye çalışacağız. Bunlar tabirca caizse birer küçük sizlere hatırlatma ve haberlendirme mahiyetinde efendim. Geldik son sayfamıza. Romantik yaklaşım çeşitli estetik ve edebi kaygılarla doğan, doğa, sembol, hayal gücü, ironi gibi unsurlar etrafında şekillenerek zamanın ve mekanın sınırlarını aşmayı amaçlayan bir yaratım sürecidir. Romantizm, Avrupa'da etki alanını giderek genişleten modernitenin nesilden nesle daha da derinleştirdiği mekanik kartezyen dünya görüşüyle statik ya da Gelenekselci olduğu varsayılan dünya görüşünün çarpışması neticesinde ortaya çıkan ve insanın dünyanın neliği ve nasıllığı üzerine modern düzenin novus ordo yerleşik değerlerinden bağımsız şekilde düşünebilmek isteyen bir benlik arayışıdır. Beni arayan Avrupa benlik içinde kaybolmuştur. Zira neden arayışı? ve nasıl olma duygusunun doğum sürecini meydana getirirken insanların içerisindeki nefsani vahşeti örtme çabası karşımıza her seferinde çıkmaktadır. Bunlar saydamlaştığı yerde Avrupa'da bitim tükmez soykırımlara, Bosna Hersek'te akla almaz soykırımlara veya Almanya'da yakıp yıkılan insanlara karşımıza çıkmış haliyle. Görülmekte onlarla karşılaşmaktayız ve bütün bunlar sizin bildiğinizin aksine romantizm çatısı altında yapılmıştı artık bu saatten sonra eşinizden sevdiklerinizden romantik bir akşam talep eder misiniz onu bilemem ama hakikat haftaya İslam düşüncesinde biz nasıl yaşadık yaşarken nasıl düşündük aslında onu anlatmaya devam edeceğiz. Hadi kadın sağlıcakla.